Gözlerim kapandı bulutlarımı yarınlarıma yazdım Sineme doldurduğum derdim benle aşk faslı Otur da kahvemden ek anlatayım aslı Ey gülüm güzelliğini destanlara yazdım İçimdeki bu canı Aldın ya gayrı düzelmez bu canım Varoluştan bu yana ben sende kaldım Sinem içindeki canıma Söyle neydi kastı loş tutsa anı Feryatlarımdan ayrı Zamanım aktı durdu suçlarım da arttı Aynaya baktım yaşlanmışım bir hoş oldu yanım Saçlarım da arttı ne yanar bu beden Olmazsa adabın adap gereklidir Ağaç kurudu gözümde yaş kaldı Dert yandım ben kaldım Biz olmamız gerektiği yerde öldü kel kaldın